Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 16 Haziran Cumartesi gününün 3. maçı, C grubunun ikinci maçı olan, Peru Danimarka maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 3. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Peru toplamda 5 kez Dünya Kupası'na katıldı. Turnuvaya katılmak için 18 maç yapan ekip, 6 yenilgi, 5 beraberlik ve 7 galibiyet almıştır. Fakat hücum ve savunmada yavaş kalan ekip, çok hatalar yapıp basit goller yemekte. Peru'nun gruptan çıkması zor duruyor. Danimarka ise 5. kez katılacakları Dünya Kufası'na katılmak için 6 maç yapmışlardır. 3 beraberlik 2 yenilgi ve 1 galibiyet alan takım, zor da olsa turnuvaya katılmayı başarmıştır. Hücumda kanatlardan ve orta sahadan topu gol yapmaya çalışan ekip, savunmadıysa rakip takımın kontra ataklarına engellemede sorun yaşıyorlar. C grubundan çıkmak için mücadele edecek olan takım, sürpriz yapabilir. Peki Peru ve Danimarka maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %30 oranla Peru kazanabilir. %40 oran ile de Danimarka maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %30. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.